Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2020 Cilt 7, Sayı 1 Beyoğlu Sinemalarının Dönüşümü ve Said Faik Abasıyanık Hikayelerinde Sinema Yeni Salonlar, Seyirciler ve Deneyimler Aydın Çam Bu çalışmada geçmişe sinema mekanları, sinema hatıraları, sinemaya gitme eylemi ve seyir deneyimleri aracılığıyla bakmaya esas alan yeni sinema tarihi yaklaşımından hareketle Said Faik Abasıyanık'ın hikayeleri üzerinden Beyoğlu sinemalarının 1930-1955 dönemi ve sinemasal deneyimlerin hikayelerde nasıl yer aldığı soruşturulmaktadır. Abası hikayeleri sinema tarihimize bakmak için insani deneyimlerin detaylı örneklerini içeren edebi eserlerin de kullanılabileceği yeni bağlamlar sunmaktadır. Çalışma kapsamında Abası 1936-1954 yılları arasında henüz kendisi hayattayken yayımlanan 10 kitabıyla beraber Ölümünden sonra 1954-1956 yılları arasında derlenen ve yayımlanan 3 kitabında yer alan 217 hikayesindeki seyir deneyimleriyle bu hikayelerdeki karakterlerin sinema salonları ve filmlerle kurdukları etkileşimler araştırılmış ve Beyoğlu'nda yaşanan dönüşümlerle birlikte irdelenmiştir. Çalışma için Abasıya’nın hikayeleri 12 kod, sinema, film, yönetmen, aktör, aktiris, yıldız, matine, suare, Fuaye, salon, balkon ve loca ve dört kategori, sinemalar ve filmler, seyirciler ve seyir deneyimi, sinema mekanlarının deneyimlenmesi ve yaşamın sinema deneyimiyle anlamlandırılması bağlamında taranmış, sınıflandırılmış ve toplumsal dönüşümler ve sinemasal deneyim üst teması bağlamında yorumlanarak çıktılar oluşturulmuştur. Türkiye'de Sinematograf, Kazım Nami Türkiye'de Sinema Tarih Yazımına Katkısı, Tunç Yıldırım, Elem Yıldırım. Kazım Nami Duru, Harbiye'de askeri eğitim almış, orduda yüzbaşılığa kadar yükselmiş, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin oluşumuna doğrudan katılmıştır. İkinci Meşrutiyet döneminde askeri kariyerinden vazgeçerek kendisine öncelikle halk ve gençlik terbiyesine adamış bir pedagog, siyasetçi, Fransızca çevirmen, edebiyatçı, yazar ve gazeteci olarak bilinmektedir. Sinemayı sanat olarak değil de salt eğitim ve propaganda vasıtası olarak, yani halk ruhu üzerinde büyük tesir yapan kudretli bir telkin vasıtası olarak peşinen kabul eden, bu angaja aydın, acaba Türkiye'de sinema tarih yazımı düşünüldüğünde bir proto-sinema tarihçisi olarak kabul edilebilir mi? Bu çalışmanın amacı, Duru'nun Türkiye'de henüz bilinmeyen, 1932 yılında Fransızca yayımlanmış Le Cinématograph en adlı kısa makalesinin tarih yazımsal çözümlenmesine odaklanmaktadır. Duru'nun tarihsel söylemini hakkaniyetli şekilde tahlil edebilmek için kullanılacak olan yöntem, Fransız tarihçi Michel de la tarih yazıcılığını tarih yazımsal işlem olarak ele alıp çözümlenmesine yarayan üçlü yapı uygulamasıdır. Duru'nun Türk sinema tarihini ilgilendiren tarihçi söylemi, bu yöntem bilimsel çerçevede bağlamsallaştırılarak ve tarihselleştirilerek incelenecektir. 19. ve 20. yüzyıl İstanbul'un da Fincancılar Yokuşu, Amerikan Hanı ve Matbaacılık Faaliyetleri Nalan Turna. Bu makale günümüzde İstanbul Fatih ilçesinde yer alan Fincancılar Yokuşu özelinde 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı matbaacılarını ve matbaacılık faaliyetlerini inceleyecektir. Yokuşta 19. yüzyılda Amerikalı Protestan misyonerleri tarafından inşa edilmiş olan Amerikan Hanı Bible House da aynı bağlamda değerlendirecektir. Makale, matbaacılık mesleğindekilerin Amerikan misyonerleri, Osmanlı Ermenileri, özellikle de Protestan Ermenileri ve Osmanlı Müslümanları olduğunu gösterecektir. Fincancılar Yokuşu'nda nelerin basıldığına dair detaylar vererek dönemin bazı okuma alışkanlıklarını ve Osmanlı-Protestan Ermenilerinin olası yeni tahayyüllerini örneklendirecektir. Son olarak matbaacıların Avrupa'ya hangi alanlarda bağımlı olduklarını ve bu bağımlılığı neyin kırdığına dair bazı analizler yapacaktır. Kısacası bu makalenin amacı Fincancılar Yokuşu'ndaki matbaacılık faaliyetlerini incelemek ve böylece 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğundaki okuma alışkanlıklarına, imparatorluk içi ve imparatorluk ötesi ilişkileri ağlarına, Amerikan misyonerlerine ve özellikle de Osmanlı-Protestan Ermenilerine dair bazı realiteleri yakalamaktır. Amerikan-Protestan misyonerlerin Osmanlı coğrafyasına yönelik ilk matbaası Malta 1822-1833 Nazan Kahraman Osmanlı coğrafyasına 19. yüzyılın başında gelen Amerikan protestan misyonerlerin ilk girişimlerinden birisi misyon matbaasının kurulması olmuştur. Bilginin taşıyıcısı olarak matbaa, hem sınırlı sayıda misyonerle büyük bir coğrafyaya erişim sağlamanın yolunu açmış, hem de misyonerlerin sözlü dinsel ritüellerinin yazılı kaynaklarla desteklenmesini sağlamıştır. Bu çalışma, Amerikan protestan misyonerlerinin Osmanlı coğrafyasına erişim kapsamında kurdukları Malta misyoner matbaasını konu almaktadır. Başlangıçta matbaacılık bilgisi olmayan protestan misyonerler tarafından çalıştırılan matbaa, ihtiyaçları karşılayamadığında bir matbaacı ve farklı dillere hakim yardımcılarla yoluna devam etmiştir. Misyonerlik faaliyetlerinin kapsam ve içeriğinde yaşanan değişimler, matbaanın stratejilerinde değişikliği gerektirmiş ve sadece dinsel metin basmak üzere kurulan matbaa, okul kitapları başta olmak üzere seküler metinler de basmıştır. Protestan misyonerler faaliyet gösterdiği süre içinde, bölgedeki politik sorunlar ile Katolik Kilisesi, bölge halkı ve hükümetlerin olumsuz tavrından etkilenerek farklı topluluklara yönelen misyon faaliyetlerini desteklemek için farklı dillerde basılan yayınlarını giderek artırmıştır. Temmuz 1822'de elle çalışan bir baskı makinesiyle faaliyete başlayan matbaa çok kısa sürede 7 dilde baskı yapacak hurufat, 3 matbaa makinesi, cilt evi ve kitap deposuna sahip bir işletmeye dönüşmüştür. Aralık 1833'de İzmir'e taşınan matbaa, adada geçen 11 yıl boyunca Akdeniz civarı ve Osmanlı İmparatorluğu'nda konuşulan dillerde milyonlarca sayfa baskı yapmıştır. Ofansif mizah, toplumsal eşitsizlikler ve politik doğruculuk. Stand-up komedileri üzerine eleştirel bir analiz. Gamze Gürler. Ofansif mizah, uzlaşılmış sosyal kabullerin sınırlarında bulunan, toplumsal eşitsizlikleri yeniden üreten ya da onları yıkmayı hedefleyen bir türdür. Bu mizah türü 20. yüzyılın ortalarında mizah yapma biçimi olarak yaygınlaşan stand-up gösterilerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı çoğu zaman belirli bir derecede ideolojik yönü olan ofansif mizahın stereotipleri ve toplumsal eşitsizlikleri nasıl yeniden ürettiğini ya da onları nasıl yıktığını ortaya koymak ve ofansif mizahla politik doğruculuk arasındaki ilişkiyi tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda 3 stand-up gösterisi oluşturulan tematik kodlarla ve eleştirel söylem analizi aracılığıyla incelenmiştir. Toplumsal eşitsizliklerin üretiminde ya da yıkımında esprinin hedef aldığı kişi, grupların, toplumsal konumunun ve ofansif mizah yapmaya yönelik motivasyonların önemli rolleri olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca politik doğruculuğun ofansif mizah karşı tutumunun iletişim olanaklarını kısıtladığına vurgu yapılarak bir eleştiri de getirilmiştir. Yıllık raporlarda kurumsal anlatı, kurum yöneticilerinin mektuplarına yönelik bir söylem analizi. Özgür Kılınç, Ali Arıcı Çalışmanın amacı kurum yöneticilerinin yıllık raporlar kapsamında yer alan mektuplarını incelemek ve bu mektuplardaki halkla ilişkiler anlatısının nasıl yapılandırıldığını değerlendirmektir. Bu kapsamda 2018 yılında Brand Finance tarafından yapılan araştırma sonucunda belirlenen Türkiye'nin en değerli markaları raporunda ilk 12 içerisinde yer alan Arçelik, Garanti Bankası, Migros ve Turkcell'in 2018 yıllık faaliyet raporlarında yer alan Genel Müdür CEO mesajı bölümleri, Analiz birimi olarak seçilerek söylem analizi ile incelenmiştir. CEO mektuplarında en sık işlenen temaların sırasıyla çevresel faktörler, sosyal sorumluluk, finansal raporlama, ödüller, başarılar, altyapı ve büyüme ile pazarlama karması olduğu görülmüştür. Beyanlar topluluğu olan CEO mektuplarının söylem analizi çerçevesinde dil ve bağlam arasındaki ilişkiyi birinci çoğul şahıs, biz üzerinden kurduğu ortaya çıkmıştır. CEO'lar tarafından çevresel faktörler teması altında küresel gelişmelerin yakından izlendiği, kurumsal yaşamın başarılar, ödüller üzerinden aktarıldığı belirlenmiştir. CEO mektuplarında kurumsal sosyal sorumluluk temasının genellikle son bölümde sponsorluklar, kamu faydası ve girişimcilik kodlarında oluştuğu, geçmişe ve şimdiki zamana ait cümlelerin belirgin bir şekilde çoğunlukta olduğu sonucuna ulaşılmıştır.